Beni yesin abi umurumda değil ben discord'uma şimdi Gireceğim bundan sonra rahat rahat arkadaşlarımla Hatta eşimle bile discord'da olacağım. eşimle biz kendi Discord'uma giremiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Dnz yani meta Meta ile ilgili o kadar baskı var ki burada Saat 20.15'te itibaren arkadaşlar Kendi discord'umu kullanamıyorum meta yüzünden Şu anda saat. Yani şuraya bir arkadaşım yani davet edemem yani Şu şeyde şu kapandı arkadaşlar. Dnz meta artık kapandı Evet arkadaşlar şimdi bütün odaları sileceğiz bütün ee, rütbeleri sileceğiz. Bu arada kendi ekibimle de konuşmak istiyorum. E, hiçbiriniz yetkili olmak zorunda değilsiniz artık. Çünkü Discord'da artık bir şey olmayacak öyle fazla. Hani aksiyon olmayacak. Hani mesela buradaki birçoğunu da tanımıyorum. Tanıdıklarım çok az var hani. işte Eren, Dora, işte Kübra, Joy, Kaan falan hani. Aranızdan çıkmak istem olursa istediği gibi çıkabilir. Ama Discord'ta aktif olacak. Hani derseniz ki, ah ben yo, yine Discord'da katılırım burada, da takılırım burada. Hani videolardan genel olursa onlara yardımcı olmaya çalışırım. Işte arada yönetime falan bakarım. Hani burası çok çok daha sakin bir Discord olacak arkadaşlar. Yetkisini bırakmak isteyen varsa bırakabilir. Bırakmak istemeyen varsa kalabilir. Ama hiçbir şey olmayacak yani, doğru söyleyeyim. Metal'e hiçbir şey olmayacak. Hani sadece metal ile ilgili kalacak olan varsa. Ama metal sonucu artık tutmuyor demiş Altan. E olabilir, tutmuyor da olabilir. Aynen yani. Meta arkadaşlar zaten hiçbir zaman Meta böyle inanılmaz tutan bir şey değildi yani. Sadece dünyada 3-4 tane server var. Yani vakit kayboluyor. Vaktim de yok artık ilgilenecek. Ben ilgilenmediğim zaman server iyi de olmuyor. O da bir gerçek. Ben buraya 7 tane de yetkili alsam benim ilgilendiğim gibi olmuyor. Mesela login ekranı bile Evet şu an Deniz'e bir Abi şey şimdi bu e yok, ya ben ya. Mert Ya bak Mert tanıyorum mesela. Login Login ekranı mesela bir senedir aynı duruyor yeni versiyon diye. Harbuki yeni versiyon değil. Bir sene önceki gelen resim ama. Yeterince ilgilenemiyor. Yeterince hiç ilgilenemiyorum gerçekten. Yok login ekranı değiştirdik. E yeni versiyon eski resim o Kaan. O değil ya şey değil kan login ekranı değil. Megabayt yükleme var ya megabayt yükleme. O resim hala aynı bir sene önceki resim o. Evet. Bu şekilde MSAS sonucunu artık kapattık. Artık bu Discord'da arkadaşlar neler olacak? Video fikir odaları olacak. Sizden istediğim GTA San Andreas oynayan kardeşlerimiz video fikir odalarında bana video fikri vermeniz. Daha çok Roblox ağırlıklı da olmasını istiyorum. Artık Robux isteyenler bu Discord'da daha kolay Robux duyuruları, Robux çekilişlerini görebilecekler. Arkadaşlar. Abi en çok şey o kadar saat ayaklarıyla yaptığımız Google -go olacak herhalde. İşte o her şeyin bir sonu ver Mert. Evet, Bunun sonunda neydi? bu oldu. Ama dediğim gibi bakın tekrardan eski Evli adam yaptı bir de sövürmez. <gülüyor> yani eski Yeni yetkilerimiz fark etmez yetkisi durmak isteyen Durabilir. Ben şimdi uh, Bir yine tabi Bayağı bir temizlik yapacağım yetkililerde Tanıdıklarımı Bırakacağım çünkü çok fazla yetkili gerek olmayacak artık Burada Ya iki Bakın, tane yetkili kalır ya üç tane yetkili kalır. Çünkü artık yetkilerin yapabileceği bir şey yok. Ya Deniz abi açtı ya da başka bir Bu şekilde arkadaşlar meta sunucumuz. Kapanıyor. 2020 felaklığı. Korona yüzünden MTA Sunucumuz kapanıyor arkadaşlar. Dünyada zaten ne olacağı da belli değil. Oyundan doğru geçtik mi Şatol'dan? Tam 860k'lık araba almıştın. Canınızı al almıştın yani. Almıştın mı? <gülüyor> Bir de oleyi kapanıyor. Peki MTA sonucunun kapandığına sevinen var mı burada? Ee, Roblox için burada duran chat'in kirli olduğunu düşünen Iııı Hep burada Metac'ya var çünkü Burada Roblox için drum var mı? Roblox için drum var mı? Messi askeri polis yeri Bir de çıkıyorum sigarında Meta'da ilham yapacağız, koyulamıyoruz Messi yoksa nerede ilham yapacağım? Ekip harcı yok Türkiye'ne bir soru Meta... Tansiyoncası alıyor de o ne de oynuyorum braptam Evet arkadaşlar şey tekrardan soruyorum oyunda duyuru yaptık mı? Shot oldan oyunda duyurup yaptık mı duyuru? Bir de ben şey yapmam lazım tabi sunucu kapandı diye Hımmmm Evet atmam galiba lazım. Deniz abi Giriyor Şeye Deniz'i rol ne Lan giriniyor Bayağı falan açmayacağım arkadaşlar. Yani öyle uğraşmak istesem bir daha Roblox'da oh, oyun yaparım. Vaa! Wow, PKK Tereski! Meta, açıkça hmm. söyleyeyim Meta ile yapacağım. Roblox oyun yapardım aynı şekilde. Yani Roblox oyunu yapardım yani. insan oyuncağı bir oyun oynamak şey olsa. Okay, Roblox'da yeah. 1 milyon ziyaret ediyor oyunu. Vaktim yok artık. Sördlerle uğraşacak. Yine oyunu çıkartmaya bile vaktimiz olmadı. Oyun bitti. Bile. Oyun bitti, bitmiş. Oyun çıkartamadık ya. Evet arkadaşlar mta sonucumuz tekrardan söylüyorum ya bu siteye niye giremedik ya mta sonucumuz kapandı Bu da <gülüyor> bot,şu botlar falan ayarlamamız lazım Evet dnz Eren sen ya. biliyormuşum Eser mi bot ayarlamaya şunu silsene dnz mta falan Bunu abi botlar 6'u dair biliyor kişi var arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> TZK, MSK <gülüyor> yok artık ege mafya. Oyuncular, bulurla oyuncak server. Bir sürü server var ya. Bir ay üzülürler. Gidip baskı üzülürüm. yapın o sunucu, değil. İki sunucuda girersiniz. İsteyen istedi servera gidebilir arkadaşlar. Abi ama en güzel seninkiydi. Yapacak bir şey yok işte gidiyorum. Bir şey bir şey demeden. Demeden. Her şeyin bir sonu vardı arkadaşlar. Ya ha, geldi ben bir insan ha, kabartacağım şeye giremedim ya. Daha kapatmayacağım kabartmayacağım Resmini değiştireceğim de. Yukarıda da var uçak. Onun üstündeki de uçacak. Uçakları görmüyor musun? Cık. Niye olmadı bu ya? Ben ya bu nasıl? niye bu kadar kanser etti beni? Alt tarafı siteye girip şuraya girecek ya. <gülüyor> Bak girdi şimdi görüyor musun? Ama resmi değiştireceğiz. Oraya bir script atman lazım. Nasıl bir şey yapıyordum oraya? boşluk düşüren gibi bir şey vardı ya. Yani. Bakın her yerde şey. Şöyle ayarlayacak olmamış bilmiyorum. lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan youtube'dan falan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan Ya lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan ya saçma ya. Fazilla da virüs buluyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu kendi şeyinden yapalım bari. Bir bakın tertip şey FTP. Şey, Galiba <gülüyor> tüm yetkililer burada bakıyoruz. Evet. Yani şu burada. bu kadar hızlı değil, artık yavaş. Ben eskiyerek gidiyorum. Sonuncu falan devasa olmaz mı? Yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ya, böyle olacakmış. Kısmet böyleymiş. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Başka bir tarz videoya gelmesi istiyorsanız komana alıp like atmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.